Muzlu ve bademli kurabiye tarifiyle hafif ve sağlıklı bir ara keyfi yapabilirsiniz. Andaç'la Sağlık Mutfakta Silverline hesaplarında devam ediyor. Bizi de takipte kalın.